Videoma hoşgeldiniz. Ben Hüseyin Onar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere muhtasar SGK birleşmesi var. Bu SGK muhtasar birleşmesinde e, sizin de çokça sormak istediğiniz, merak etme, ettiğiniz konular var. E, elimden geldiğince ben bu konulara değinmek istiyorum. E, arkadaşlar öncelikle defter beyan sisteminde muhtasar SGK birleşmesini nasıl yapacağız ee, ilk önce bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar e, kiminiz Luka kullanıyor, kiminiz Dirve kullanıyor, kiminiz Datasoft kullanıyor. Herkesin kendince kullandığı bir muhasebe programı var. Arkadaşlar bu kullandığınız muhasebe programında e, genel muhasebe, Bodro işletme modülleri e, ayrı ayrı hepsinde var. E, ben Datasoft üzerinden size bu olayı anlatacağım konuyu anlatacağım siz de kendi programınıza göre bunu uygulayabilirsiniz mantık olarak işleyiş olarak aşağı yukarı hepsi aynı Arkadaşlar burada bahsetmek istediğim konulardan birisi şu tane tane anlatacağım bütün ayrıntılarına değinmeye çalışacağım Yalnız ekranım biraz solduracağım Bilgilerin gözükmemesi adına Ama girdiğim bütün yerleri Bütün menüleri size tek tek anlatacağım arkadaşlar Ben bunu herhangi bir personel üzerinden göstereyim arkadaşlar 3107 olarak personel botrosuna giriyorum Hatta şöyle yapalım arkadaşlar Bir tane tahakkuk yapalım arkadaşlar Örnek veriyorum. Zaten tavuk yapmayı biliyorsunuz. Ben rastgele firmanın birisine girip tavuk ettiriyorum arkadaşlar. Firmanın birisine girip, öncelikle tavuk ettiriyorum. tahakkuk işlemleri, aylık genel tahakkuk işlemleri arkadaşlar, bu tahakkuk işlemlerini çok değinmiyorum bildiğiniz üzere buralarda hızlı geçiyorum tahakkuk işlemini başarıyla yaptım arkadaşlar arkadaşlar bundan sonrası işletme defteri modülüyle devam ediyorum defter beyanı anlattığım için bu Biraz önce tavuk ettiğim aynı kişiyi aynı firmaya giriyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada önce iççilik kayıtlarını işlemem gerekiyor. Ee, Botro entegrasyon menüsüne giriyorum arkadaşlar. Temmuz ayının e, iççilik dellerini bilgisayara işletiyorum. İşledi arkadaşlar. Tekrardan defter beyan sistemi menüsüne geliyorum. Buradan gider işlemlerinden potro entegrasyonundan arkadaşlar e, bu tavuk ettirdiğim giderleri defter beyana gönder menüsü üzerinde defter beyana işletiyorum. Defter beyana e, işlediğimi ben varsayarak e, işleme ilerliyorum arkadaşlar. Ee, tekrardan Beğennameler menüsüne geliyorum. Beğenname menüsünden ESKK Muhtasar Beğennamesine giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar parametrelerde eksik olduğunu söyledi. Parametrelerden düzeltmem gereken yerler var arkadaşlar. Tekrardan parametrelerine giriyorum. Bu seçtiğim firmanın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar TC kimlik numarasına, vergi numarasına, vergi dairesine seçmemiz gerekiyor. Ben seçilmediği için seçiyorum arkadaşlar. Vergi dairesini. Arkadaşlar ticari sicil numarasının falan düzgün girilmesi gerekiyor. Ticari sicil numarası yoksa eğer 9999 ve ticari sicil müdürlüğünde de diğeri seçebiliriz. Arkadaşlar aynı şekilde adres bilgisinde de e, adres bilgisinin il, ilçem bilgisinin doldurulması gerekiyor. Ben buraları dolduruyorum arkadaşlar. Rastgele size göstermek var bunda. Buraların kesinlikle doldurulması gerekiyor arkadaşlar. Boş olursa kabul etmiyor. Arkadaşlar buraları kaydet diyorum. Tekrardan beyan menüsüne geliyorum. Arkadaşlar beyanname menüsüne geldiğimde arkadaşlar e, dönem olarak Temmuz'u seçiyorum. E, parametreler menüsünden aylık, SGK bildirgen var onu işaretliyorum arkadaşlar. Zaten bunlar hazır bir şekilde geldi. Buraya kaydet diyorum arkadaşlar. Vergiye tabi işlemlerde 0,11 ve 302'yi tahakkuk ettirdiğim için arkadaşlar ee, ve iççilik giderini işlediğim için arkadaşlar bunu otomatikmen aldı. Agisini falan otomatikmen aldı. Vergi bildirimi menüsünden arkadaşlar e, ve SGK bildirimleri menüsü var arkadaşlar. SGK bilgileri menüsünden Botro'dan bilgilerini al diyorum arkadaşlar. Hangi Botro'dan hangi firma diyorum. Bize soruyor arkadaşlar. Buradan Aynı firmayı seçiyorum. tamam diyorum arkadaşlar ee, işçileri listeledi arkadaşlar buraya kaydet diyorum vergi bildiriminde de arkadaşlar işyeri ve işçi bilgilerini e, sistem üzerinden al diyorum arkadaşlar parametrelerden al par mevcudu diyorum arkadaşlar kaydet dediğimde e, bilgileri geldi arkadaşlar bunu en son olarak tekrar skk bilgileri kısmına gelip xml e oluştur ve paket ekle diyorum arkadaşlar ee, bana e, nereye kaydetmem gerektiğini soruyor arkadaşlar. Paketime rastgele bir isim veriyorum. Aa. aa. Arkadaşlar sonra burada defter beyan sistemine gönder menüsünü kullanarak defter beyan sistemine gönderiyorum arkadaşlar. Tekrardan gönderim işlemini yaptıktan sonra tarayıcım üzerinden defter beyan sistemine gelip e, mükellef yönetiminden firmayı seçiyorum. Bu işlem yaptığım firmayı seçiyorum. Beyannamelerden Muhtasar Serkeka Beyannamesine girip seçiyorum. Buradan gönderdiğim paketin oraya geldiğini gö görüyorum arkadaşlar ee, eğer bir eksik bir, yanlış bir bilgi yoksa arkadaşlar beyannamemi onaylıyorum bütün işlem bu kadar arkadaşlar ee, aslında hani korkulacak da çok bir şey yok sadece sistem düzgün çalışsın e, programımızdaki bilgiler düzgün olsun e, yani aslında basit bir işlem ee, gelelim arkadaşlar, ee, defter beyan sistemi üzerinden e, anlattık. E, bu V2 üzerinden verdiğimiz e, plançolar üzerinden size bir örnek göstereyim arkadaşlar. E, sıkmamak adına arkadaşlar bu videomu da... E, ikinci bir video olarak yükleyeceğim. Takipte kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. E, sorularınız olursa da yorumlara yazarsanız cevap veririm. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. E, i̇kinci videoda görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın.